İstanbul'da kar yağışı bugün de bazı bölgelerde etkisini sürdürmektedir. Kentte birkaç gündür görülen kar yağışı Anadolu yakasında özellikle Kadıköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili bir şekilde devam ediyor. Avrupa yakasında ise Beşiktaş, Beyoğlu, Bayrampaşa, Gazi Osmanpaşa ve Sultan Gazi ilçelerinde kar yağışı aralıklı olarak sürüyor. Kar yağışının etkili olduğu bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz olarak etkiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerince yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapılıyor. İstanbul'daki bu yoğun kar yağışı itibariyle e, özellikle İstanbul'da yaşayanların e, yüzünü güldürüyor. E, dolayısıyla e, yağan kar yağışıyla birlikte İstanbul'un Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 47.82 olarak ölçüldü. Su miktarı İstrancılar'da e, 52.04, Terkosta yüzde 46.05, Sazlıdere'de yüzde 23.80, e, Ali Beyit köyde yüzde 53.86, Büyükçekmece'de yüzde 50.37, e, Ömerli barajında 55.02.